Selam arkadaşlar ben Şengül Efendim sevgili yay arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına Hoşgeldiniz canlarım benim Ateşlerden yaylarım Sizler için Eylül ayı içinde Yay arkadaşlarımın hayatında Neler oluşacak küsler barışıyor mu Evliler nereye gidiyor Sağlık durumu maddi durumlarınız iş hayatınız aşk hayatınız Şöyle bir genel bakım yapacağım Sizler için kahve falım Ardından da şöyle bir kaç tarot melek kartım derken hep beraber çıkıp gideceğiz bu videonun içinden sevgili arkadaşlarım canlarım benim sevgili yayı arkadaşlarım sizleri bilmeyen arkadaşlarım için çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum sevgili arkadaşlarım bilmeyen arkadaşlarım vardır mutlaka aboneliğe bekliyorum izlemenizi bekliyorum daha sonra oraya da başlayacağım yükleme yapmayı zaten 12 tanesini yükledim sevgili arkadaşlar Aralık ayına kadar biraz şöyle uzun vadeli yaptım çünkü kolay değil hem orası hem burası biraz ağır geliyor canlarım benim yüklemelerde sıkıntılar yaşıyoruz derken neyse ilk etabı yükledim daha sonra oraya da yükleneceğiz kısmet olursa sevgili yay arkadaşlarım canlarım oraya da bekliyorum buraya da bekliyorum benim oldum her yere sizleri bekliyorum şimdi sizler için eylül ayında benim sevgili yay arkadaşlarımı efendim neler bekliyormuş şöyle önce sıvısını alalım kısa yoldan peçeteye bandırdım mı olay tamam hemencik sıvıyı çekiyor derken oh ay nefesim verecek ben de, de nefes darlığı var sevgili yay arkadaşlarım sevgili eroslarım benim bu nedir gözünüzü seveyim bu nedir benim sevgili yaylarıma da nazar değmiş bütün burçların sanırım bir tanesine mi çıkmadı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim açılıma başlamadan önce vallahi ben öyle gün gün bakmıyorum bu fallara şu masaya bir oturuyor Şengül. Samimi söylüyorum. Koç'tan giriyorum, balıktan çıkıyorum. Sadece 6. burçta bir 10-15 dakika kadar mola veriyorum. Sevgili arkadaşlar, sırayla çekiyorum. Ya ne yapayım? Ben öyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi birçok burcumuzda şu görmüş olduğunuz nazar, şu görmüş olduğunuz kem göz çıktı. Sadece bir tanesinde mi, ikisinde mi ne çıkmadı? Sevgili Yay arkadaşlarım bakın. Yakışıklı bir yay beyisinizdir. Efendim güzel geliriniz vardır. Üstünüze nazar değer. Şöyle alımlı, çalımlı, becerikli ev hanımı da olabilir. Genç kız da olabilirsiniz. Nazar değer sevgili arkadaşlarım. Şöyle okuyun kendinize. Üstünüzden nazar atın. Zaten nazar çok kötü bir şey. Sevgili yay arkadaşlarım. Nazar nasıl diyeyim size? Hani bedenen ruh hem bizi rahatsız ettiği yetmiyor bakın bu yetmiyor işlerimiz de ters gidiyor elimiz ayağımıza dolanıyor elimizdeki bardağı dahi düşürüyoruz ayağımız takılıyor sakarlıklarımız meydana geliyor bakın böyle de bir şey var nazar sadece bünyemize zarar değil başımızı ağrıtmakla kalmıyor elimizi ayağımızda dolandırıyor enerjimizi düşürüyor. işlerimizi ters gitmesine sebebiyet veriyor bakın. Nazar okuyun. Herkes herkese okumuyor. Ben ne yapıyorum? Bildiğim sureleri kendime okuyorum. Üf, yapıyorum tamam. Hiçbir şey kalmıyor. Turp gibi kalkıyorum ayağız. Siz de öyle yapın. kimseye minnet etmeyin. Kimse okumak istemiyor canlar. Sizin ağırlığınız bana geçiyor diyor kişi. Ne diyelim? Yani diyelim zorla yapamayız bunu hadi bakalım sevgili yaycıklarım benim nazar var üstünüzde kem göz var üstünüzde efendim bu nazar bu kem göz üstünüzde sizin uğursuzluğa yol açmıştır canlarım benim bunu atalım şöyle bir ferahlayalım şöyle bir çevirelim şekillerimizi bir görelim sevgili arkadaşlarım sevgili yay arkadaşlarım evet adında E harfi olan yay arkadaşlarım geçmişte baya bir sıkıntılar yaşamışsınız bakın altınızda hemen altınızda kıvrılmış akrep çıkmış tamam düşmanları baya bir geride bırakmışsınız araya seti de çekmişsiniz çok güzel harika siz bak adında E harfi olan arkadaşlarım güzel yere doğru gideceksiniz iki tane de güzel haber alacaksınız adında E harfi olanlar sevgili yay arkadaşlarım Düşmanı aşağıya doğru indirmişsiniz tamam güzel 1 2 3 3 buçuk 3 buçuk diyelim 3 buçuk yay arkadaşım ya Şengül bu 3 buçuk ne dersiniz ben size şöyle göstereyim bakın bunlar bizim hayat çizgimiz hayat yollarımız yaşantımız sevgili yaylar onları saydım açıkçası çünkü bir bakışa çıkaramıyorum kaç tane olduğunu 1 2 3 şurada da var buçuk Temiz olanları sıkıntısız olanları yani yüzde 35'iniz sevgili arkadaşlarım sevgili yaycıklarım maddi manevi muradına ermiş ama aşk hayatında ama iş hayatında yüzde 35'iniz tamam muradını almış yalnız geridekiler hala sıkıntıyı bakın. Yollarınızda hayat çizginizde olumlu olumsuz küçük çaplı zaman geliyor ayağınızı takıyorsunuz zaman geliyor borç art çıkıyor vesaire gibi bakın yolunuz tam olarak aydınlanmamış yalnız bazı arkadaşlarımızınkisi artık tamamen aydınlığa doğru gidiyor birazcık size de ben sabır veriyorum büyük bir ayınız çıkmış canlar çok büyük bir ayınız çıkmış ayı bakın resmen ayı ayıyı bilenler bilir değil mi ayılara dikkat edelim canlar şunu da söyleyeyim burada feraha giden arkadaşlarımıza ayı sırtını dönmüş bakın arkasını dönmüş düşmanlarınız sizin güzel yere doğru gitmeniz iş hayatınızda aşk hayatınızda veya bedenen sağlıkken her yönden güzelliklere doğru gitmenize aydınlığa doğru gitmenize umudunu kesmiş ayıyı görün resmen arkasını dönmüş size bakın yolu görüyor musunuz ferah yolu? Sabır içinde olan arkadaşlarım sabır içinde olan bekleyen arkadaşlarım ve bu ayının adında yanlış anlaşılmasın geneldir canlarım geneldir adında A harfi var L harfi var N harfi M harfi var canlarım benim ve şunu söyleyeyim bu ayıdan tamamen 5 ay sonra tamamen kurtulacaksınız bu ayı tamamen 5 ay sonra sizin hayatınızdan Tamamen sürüp gidecek koyununuz da çıkmış süper koyununuz çıkmış bu ne demektir sevgili arkadaşlarım efendim Eylül ayı içerisinde sevgili yaycıklarım benim neyi adadıysanız geçmişte tabii ki bu hemen olan bir şey değil geçmişte neyi adadıysanız efendim adanız yerine gelmiş dileğiniz kabul olmuş küçük çaplı veya büyük çaplı dileğiniz kabul olmuş çok sevindim sevgili yay arkadaşlarım bu arada yay benim ay burcumdur. Gerçi Ay burcu çok fazla etkilemez ama tabii ki bu sizi ilgilendiriyor. Yine de beni çok fazla ilgilendirmiyor canlar. Adında T harfi olan arkadaşlarım, S harfi olanlar, yine T harfini çok vermiş. Bayağı biraz biraz sabretmeniz lazım canlar sizin. Sizin sabretmeniz lazım bu harfteki arkadaşlarım. 7 ay sonra sıkıntı yatacaklar. Tamam hemen 7 çıkmış yanınızda 7 ay sonra 7 gün değil bu kesinlikle çünkü biraz alttasınız bayağı bir alttasınız sevgili arkadaşlarım biraz çabayla mücadeleyle yukarıya çıkacaksınız gelelim iş hayatınıza sevgili yaycıklarım benim iş hayatında dolandırılmış arkadaşlarım var kandırılmış arkadaşlarım var şeytana aldanmış arkadaşlarım var evet mahkeme yoluyla bu hakkınızı arayacaksınız aradığınız hakkı Ekim ayında mahkeme sonuçlanacak sevgili yay arkadaşlarım Ekim ayı Ekim Kasım Kasım ayında hakkınız neyse alıyorsunuz tamam orada da siz kazanacaksınız iş hayatınız onun dışında biraz bir mücadeleli mücadeleli görülüyor onun dışındaki arkadaşlarım için bayağı bir her şey birbirine girmiş çalışıyorsunuz mücadele içindesiniz çok güzel ama geçmişin olumsuzluğu bitmiş birçok yay arkadaşım için artı şunu da söyleyeyim evdeki eşlerinizden veya eşiniz yok da anne babanızdan bu tür kişilerden yardımlar da göreceksiniz destekler de göreceksiniz çalışan diğer arkadaşlarım mahkemeli olanları demiyorum onlar tamam onlar haklarını alacaklar sevgili arkadaşlarım gelelim sizin sağlık durumunuza sağlık durumunuzu süper gördüm ben sizin sağlık durumunuz güzel bedenen bakıldığında baya bir dinçsiniz iyisiniz fena değil gayetinde kalben ruhen iyi görüneceksiniz artık şunu da söyleyeyim çok çok da fırsatlar geçecek sağlık alanında karşınıza belki bir yay burcu arkadaşım örnek veriyorum burnunuzdan memnun değilsiniz kolunuzdan bacağınızdan memnun değilsiniz örneğin esnetik yapacaksınız çok fırsatlar geçecek saç ettireceksin fırsatlar geçecek elinize bir türlü bir yerlerden sağlık konusunda elinize fırsatlar geçiyor bu bir ikincisi genel enerji olarak baktığımızda yay burcunun bay bayan genel enerjisi aman Allah'ım mükemmel çıkmış canlar bakın genelde enerji güzel çıkar sağlık kötü çıkar yanlış anlamayın yani %50'yi %50 kötü çıkana ama sizde hem sağlık hem enerji yok böyle bir şey süper çıkmış enerjiniz de mükemmel. Hem de yani nasıl diyeyim cıvıl cıvıl olacaksınız ya böyle güzelliklere düşkünlük maceraya atılmak isteyeceksiniz Eylül ayı içine ya yaz bitiyor canlarım maceraya atılmak isteyeceksiniz cıvıl cıvıl fıkır fıkır olacaklar benim yaylarım. Eylül ayı içerisinde çok güzel harika ve şunu söyleyeyim o cıvıltıyla canlar o cıvıl cıvıl fıkır fıkır olmanız sevildiğinizi hissedeceksiniz. Partnerleriniz tarafından veya partneriniz yokta anneniz babanız kardeşiniz arkadaşınız tarafından sevildiğinizi hissedeceksiniz. Sevildiğinizi hissettikçe Böyle bir daha bir kıfır kıfır olma yönleriniz yönelecek sizin. Böyle bir şey çıkmış ya. Evlilere gelince evliler fena değilsiniz şimdi. Evli çiftlerimize söylüyorum. Fena değilsiniz. Biraz sıkıntılı olan örneğin 5 yayın ikisi sıkıntılı çıkmış. 3'ü süper. 3'ü çok güzel. 3'ü zaten dileği kabul olmuş. Sevgili arkadaşlar o sıkıntılı olanların da çok fazla üstünde durmayalım. Olabilir. Bunlar... Genel açılım herkesin hayatı bir değil barışlara gelince barışlarınız var hep de size barış elleri karşı partnerlerinizden uzanacak yalnız boşanma aşamasında olan sevgili yay arkadaşlarım şöyle bakayım boşanma aşamasında olan yay arkadaşlarım siz karşı tarafla barışmak isteyeceksiniz bazı yay arkadaşlarım boşanmak istemiyorlar. Fakat karşı taraf bu durumdan pek memnun değil. Karşı taraf boşanmak isteyecek. Burada da bu çıkmış. Bakın bu da çok ilginç. Karşı taraf boşanmak isteyecek. Boşanmak isteyecek ama hani bir süre sonra da yoğun duygular hissedecek size karşı. Yoğun duygular hissedecek. Çünkü hafiften böyle bir düşünür vaziyet almış. Yani yavaş yavaş... Etkilenmeye başlayacak hani geriye dön işte geçmişteki gibi olalım tekrar barışalım gibi sizin mücadeleniz karşısında istemeyecek ayrılmak isteyecek atıyorum bir iki hafta gibi bir zaman geçiyor aradan yavaş yavaş böyle ruh halinde bu insanın değişimler meydana geliyor ama gelip anlaştığı da görülmüyor onu da söyleyeyim yani. Çok yardım elleri uzanacak size sevgili yaycıklarım benim bay bayan hepinize söylüyorum. Yardım elleri uzanacak, barış elleri uzanacak. Çok küçük de olsa kuşlarınız çıkmış, küçük küçük kısmetleriniz var, balıklarınız çıkmış. İlişkiler gayet güzel görülüyor. 4 insandan 3'ü mutlu, bir tanesi biraz kuşkulu. Bir tanesi bakın bir tanesi 4 kişinin, biri Biraz kuşkulu 3 tanesi mükemmel mutlu yani şunu söyleyeyim genelinizde güzellik var. Ben size söyleyeyim sevgili arkadaşlar geneliniz güzel çıkmış hiç sıkıntı değil. Sağlığınız da yerinde enerjiniz de yerinde küçük çaplı bazı yerlerde yalanlar dolanlar çıkmış ama o kadar olur o kadar olur sıkıntı etmeyin. Ekslerinize gelince eksleriniz de korku içinde sevgili yaycıklarım bay veya bayansınız hiç fark etmiyor karşı partneriniz sizi kaybetmekten korkuyor ben size söyleyeyim küçük çaplı alavera dalavera beyaz yalanlar uydurma durumları var aynı şekliyle affınıza sığınıyorum sevgili yaycıklarım biraz böyle karşılıklı çıkmış aynı şey sizde de çıkmış yani partnerini kaybetmek istemeyen yay arkadaşım küçük çaplı anlayın beyaz yalanlar Başvurabilir vurabilir. Aynı şekliyle karşımızdaki partnerler de yapacak çünkü sizleri kaybetmek istemiyorlar bitti. Mutluluk var, barışlar var sevgili arkadaşlarım. Aile içi mutluluk var, yardımlaşmalar var. Dediğim gibi her şeyiniz çok güzel. Enerjiniz yerinde. Şanslarınız iyi. Güzel haberler alacaksınız. Barış teklifleri alacaksınız. Bakalım genel olarak sıkıntı yatıyor musunuz canlar? Önce karamsarlığı atıyoruz değil mi sevgili yaycıklarım? Nazarı atıyoruz üstümüzden. Bakın tabağın, tabağ, tabak derken fincanın içerisinde gördüğünüz Gözü bizzat gösterdim. Bunlar ne yapıyor? Bakın sizde karamsarlığa yol açtı. Gördünüz mü? Merkezinizde karamsarlığı. Üstünüzdeki ağırlığı gördünüz mü? Umutsuzluğu gördünüz mü? Üstünde nazar olan, kem gözü olan yay arkadaşlarıma söylüyorum bunu. Evet buyurun inmiyor işte gördünüz mü telveler inmiyor zorlayınca da ne oluyor burada iyice bulanıyor buyurun karamsarlık yok sevgili arkadaşlarım karamsarlık yok ama hoş şekillerde çıkmış karamsarlık yok kesinlikle hayata karamsar gözle bakmıyorsunuz bakın burada çok ilginç adında i harfi olan sevgili yay arkadaşlarım doğalar eşliğindesiniz Dilekler dilemişsiniz veya adaklar adadınız. Sizin dilekleriniz de adaklarınız da güzel kardeşlerim kabul olmuş. Bakın zaten adınızdaki i ile birlikte zirvede çıkmışsınız. Adınız olabilir, soyadınız, lakabınız efendim hiç fark etmiyor. Sizlerin duaları, dilekleri, adakları vesaireleri kabul olmuş. Bakın burada tertemiz hep adında i harfi olanlar çıkmış bakın resmen. Ailede mutluluğu görüyor musunuz? Çiftler arasındaki mutluluğu, karamsarlığı, engelleri, ayıyı, ayıyı resmen gördünüz bakın. Ayıyı, köpeği, yılanı öyle diyelim. Attılar bir kenara bir şekilde aradan sıyrıldılar. Sevgili olanlar, evli olanlar ya hiç fark etmiyor bakın çift çiftsiniz burada. Sevgili arkadaşlarım bir şekilde bir şeyleri geride bırakmışsınız artık zirveye doğru gidiyorsunuz az önce burada da söylediğim ada yerine gelen veya dileği kabul olan adak dilek fark etmiyor hepsi aynı bakın işte onlar bunlar gördünüz mü çiftleri görün onlar bunlar sevgili arkadaşlarım ama çoğununkinde i harfi var sevgili arkadaşlarım o kadar çok iyi çıkmış ki resmen şöyle büyüteçim olsaydı da size onu gösterseydim sıkıntıları atıyoruz canlar tamam Adında şey harfi olan, s harfi olan, ç harfi olan sevgili yay arkadaşların biraz aşk hayatınızla alakalı hafiften sıkıntılı haberler alabilirsiniz. Ama daha sonrasında bakın çok küçük biraz sabır biraz metanet gösterirseniz sizde aşk hayatınızda bakın yol açılmış burada murada doğru gideceksiniz adında bu harfler olan. Sevgili arkadaşlarım çünkü kalbi görüyorsunuz değil mi? Sıkıntılı bir şekilde harflerin üstüne doğru geliyor. Hiç merak etmeyin, kızmayın, sinirlenmeyin kişi. Az önce de söylediğim gibi kişi size küçük çaplı sizi geriye kazanmak için ala vera dala vera yapabilir. Kıskandırma amaçlı bir şeyler yapabilir. Böyle yapıyorum. Yanlış anlamayın canlar. Bir şeyler yapabilir. Ayak yapabilir. Dala vera yapabilir. Kızmayın, O insan sizi kaybetmek istemiyor ah benim güzel eroslarım. Az önce burada da söyledim. Hüngür hüngür ağlıyor, üzülüyor eksleriniz. Eski eş, eski sözlü, nişanlı, eski kız arkadaş, eski erkek arkadaş. Onların da açığını ele vermiş oldum ama işim bu. Yapacak bir şey yok. İşte onlar bunlar. Buyurun. Bu harftaki arkadaşlarım ve diğer harfler çok küçük küçükler göremiyorum sevgili arkadaşlarım sıkıntı değil olduğu takdirde de zaten sizlerde göreceksiniz bir an önce şu karamsarlığı sıkıntıları üstünüzden atmanız dileğiyle sağlık olarak enerji olarak inanın mükemmel çıkmışsınız murada doğru da gidiyorsunuz hiç merak etmeyin sevgili yaycıklarım benim çok güzel tertemiz murada doğru gideceksiniz evet, adında ç harfi e harfi olan arkadaşlarımla sizler de biraz sıkıntı içindesiniz ama hiç merak etmeyin. Barışlar da gelecek, zafer de gelecek. Bakın sizi desteğinin altı ben bunu bizzat koymadım. Karıştırdım, şuraya bırakıverdim. Barışlar da geliyor, zafer de gelecek canlarım. Sıkıntıları bir şekilde atacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Sevgili yay arkadaşlarım. Güzel, harika zaten enerjiniz sağlığınız maddi durumunuzda iyi göründü yardımlar da alacaksınız bakın aile için mutluluk geliyor daha ne gelsin değil mi canlar iş hayatında bakın ağlıyorsun ağlıyorsun ama merak etme gördüm burada ağlıyorsun ama eylül ekim ya bir de çocuk gibi saymak durumundayım eylül ekim kasımda alacaksın güzel kardeşim bay veya bayansın Her ah işte buyurun <gülüyor> oley oley Kasım ayında alacaksın güzel kardeşim. Hakkın neyse kandırıldın mı? Dolandırıldın mı? Batırıldın mı? İş hayatınla alakalı bu. İş hayatınla gördüm. Ağlayan bir vaziyettesin. Korkular içerisindesin. Terazi çıkmış. Adalet tecelli oluyor. Olacak. Yalnız Ekim ayında gördün mü? Zenginliği, bolluğu, bereketi alacaksın güzel kardeşim. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Merak etme. Alacaksın. Benim ateşlerden yaycığım ah benim yaylarım erosun yayları onlar Yayaya yapılan yanlış erosa yapılmış demektir bugüne bugün İşte bu gördünüz mü buyurun sağlığa ne geldi gördünüz mü sevgili arkadaşlarım benim sevgili yay kardeşlerim neyse şuradan başlayayım bari benim yay kardeşim başın ağrıyabilir kolun ağrıyabilir tansiyonun düşebilir ki bunlar normal rahatsızlıklar şeker çıkar başımız döner olur da olur belimiz ağrır başımız ağrır bakın burada Şehir dışı bir hastane yapabilirsiniz veya yakında bir hastaneye gidebilirsiniz. Ama kadersel olarak bedenen, ruhen bakın nasıl güçlü bir enerji geldiğini görüyor musunuz? Ne dedim ben size az önce burada sevgili arkadaşlarım? Sağlık açısından süper çıktınız. Enerji olarak da kıfır kıfır fıkır fıkır çıktınız. Bakın güçlü enerji, güçlü karakter, bolluk, bereket, verim demektir. Sağlık açısından mükemmel olacaksınız canlar. Nereye giderseniz gidin. Hangi hastaneye giderseniz gidin. Bakın sonucu süper olacak. Kadersel olarak sağlığınızı geriye alacaksınız. Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatında arayış içinde olanlar var. Evet var yok demiyorum. Çünkü bazı yay kardeşim karşı partnerinden boşanma aşamasında ayrılmak istemiyor. Ama karşı partneriniz şu an için Ayrılmak istiyor o düşünceye sahip fakat bir süre sonra yoğun duygular hissedecek çünkü sizin cazibeniz altında olacak o insan canlarım benim aşk hayatımızda onları bir kenara bırakalım bakın sizi arayabilirler arayacaklar da sizlere barış elleri çok uzanacak veya evlilik teklifleri veya aşk teklifi çıkma teklifi aklınıza gelebilecek her şey sizlere aşık olacaklar sevgili ateşlerden yaylarım cazibe demektir hiç merak etmeyin şeytan kartını inanın bazen şu kart benim en sevdiğim kart o ayrı bir şey de bütün kartların içinde bazen şu şeytan kartını en çok severim yani o derecede severim neden derseniz hem kötü alışkanlıklardan kurtulmak demektir hem cazibe altında kalıp aşık olmak demektir canlarım benim ya tamam iki kişi arasında girmiş bir şeytan var Kötü tarafı da var. O ayrı bir şey. Ama onu geçelim. Şimdi şu anda kötü tarafından söz etmiyoruz sizlere. Gördüğünüz gibi iş hayatınızda da burada korku içinde, sıkıntı içinde olan arkadaşlarım var. Hiç merak etmeyin canlarım. Hakkınız olan size gelecek. Zenginlik geliyor. Aşk geliyor. Mutluluk enerji geliyor. Bolluk bereket geliyor. Benim yayım daha ne ister? Allah daim etsin diyorum bozmasın sevgili yaycıklarım benim sizleri arayacaklar aşık olduğunuz kişiler veya size aşık olan cazibeniz altında kalan kişiler efendim sizleri arıyorlar hadi bakalım ne diyormuş meleğim bu açılım için buyurun işte yolun açık diyor yolun açık git gidebildiğin kadar hadi bakalım merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi Uç diyor sevgili Erosun yayına söylüyor bunu. Evet sevgili yay arkadaşlarım. Efendim Eylül ayı açılımınızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşım var ise çayfalaş Aşk Hayatınız kanalıma da abonelik istiyorum. Buraya da bekliyorum sizleri sevgili arkadaşlarım. Benim oldum her yere sizleri bekliyorum. Evet sevgili yay arkadaşlarım bir sonraki açılımlarımda. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüz yolsun, sizleri seviyorum.